Boğa burcu erkeği özellikleri. Boğa burcu erkeği oldukça inatçıdır. Onu aldığı karardan, atacağı adından geri döndürmek imkansızdır. Bildiğini okur. Karşısındaki insan istediği kadar konuşsun, boğa burcu erkeğinin fikrini değiştirmek gerçekten zordur. Boğa burcu erkeğine zorla bir şey yaptırabileceğini düşünen kişi fazlasıyla yanıdır. Kimsenin hayatına karışmaz, kimsenin kararlarını sorgulamaz. Kendi halinde yaşantısı vardır ve kimsenin de kendi hayatına müdahale etmesini istemez. Sakin görünüşe sahiptir. Ancak onu kızdırmak akılcı olmaz. Zorlanmaya gelmez. Aksi halde sevdiklerini bile kırabilir. Boğa burcu erkeği çalışmayı sever. Yapacağı ya da yapmış olduğu işte onun başarısız olduğunu görmek zordur. Hırslı ve bilgedir. Zorlukların üstesinden nasıl geleceğini iyi bilir. İnatçı olmaları da bu konuda kendilerine fazlasıyla getirirler sağlar. Hedefleri bellidir. Pes etmek nedir bilmez. Boğa erkeği çok sabırlıdır ve ne zaman ne yapacağını iyi bilir. Aceleci davranışlar sergilemez. Bu davranışları zaman zaman eleştiri görmelerine neden olabilir. Ancak onun başarı anahtarıdır. Sorumluluklarının farkındadır ve hiçbir şeyden kaçmaz. En insalcı burçlar arasında bulunur. Boğa burcu erkeği arkadaş canlısıdır. Dostlarına çok fazla önem verir ve onların mutlu olması için çabalar. Hemen herkese güvenir ve insanların iyi yönünü görme yetenekleri vardır. Boğa burcu erkeğine güvenen bir kişi asla yanılmaz. Karşısındaki insanın güven arayışını fazlasıyla karşılar, yardımsever ve sıcakkanlıdır. Yardıma ihtiyacı olan kimseyi geriye çevirmez. Elinde gelen her şeyi yapmaya hazırdır. Boğa burcu erkeği dış görünüşleri bakımından son derece güçlü ve dik duran yapıdadır. Ancak iş dünyalarında çok uysal ve duygusal olduklarını söyleyebiliriz. Kolayca kırılabilir ve üzülebilir. boğa burcu erkeğinin davranışları ve düşünceleri nettir. Bu da onlara belirli bir ağırlık katmıştır. Konuşurken ve hareket ederken bunu fazlasıyla belli eder. Herkesi etkileyebilecek duruşları vardır. Onların karşısında durmak ve aksine konuşmalar yapmak çok zordur. Saygılıdır aslında. Göründüğünün aksine insanların düşüncelerine önem verir. Gösterdiği kadar sayı göstermek ister. Bağ burcu erkeği lüks hayat sürmekten keyif alır. Konfora çok fazla ihtiyaç duyar. Kendi rahatı için hiç düşünmeden para harcar. Aslında savurgan değildir. Ancak işin ucunda konfor olunca onu durdurmak çok zordur. Parasal anlamda ne kadar güçlü olduğunu bilir ve abartmadan harcama yapmaktan çekinmez. Boğa burcu erkeği tam olarak ev erkeğidir. Sosyal hayata aşırı düşkünlüğü yoktur. Evleri onlar için önemlidir. Aileyle hareket etmek onları çok fazla mutlu eder ve bu e, bunun peşinde çaba harcarlar. Boğa burcu erkeği aşk hayatında dikkatlidir. Birlikte olacağı kişinin dış görünüşüne önem verdiği kadar iş güzelliğine de önem verir. Onun için tek ölçüt önemli değildir. Partlerini her yönüyle inceler. Duygusal ya da fiziksel olarak kendisine uymayan bir kişiyle asla birlikte olmaz. Ne aradığını bilir. Aşk Boğa burcu erkekleri için çok önemlidir. Sevdikleri zaman diğer burçları oranla daha fazla sadık olurlar. Kadınların güven arayışına rahatlıkla cevap verirler. Boğa burcu erkeği sevse de sevmese de aldatma taraftarı değildir. Yalandan ve gizlilikten hoşlanmaz. Aşk hayatında acerici değildir. Öncelikle karşısındaki kişiyi tanımak ister. Seviyor ya da hoşlanıyorsa zaten Boğa burcu erkeğini durdurmak pek kolay olmaz. Saygı aşk hayatlarının vazgeçilmez bir odadır. Seviyorsa kıskanır ve sahiplenir burcu erkeğin en önemli olumlu özelliği her koşulda ve her konuda kendisine tamamen güvenilebilecek olmasıdır. İnsanları asla yarı yolda bırakmaz, güvenlerini boşa çıkarmaz, sabırlıdır. Bir şey istiyorsa acele etmez, sabırlı bir şekilde ilerler. Duygu ve mantık arasında dengeyi kurmayı başarır. İnsanları kıracak sözler sarf etmez. Hemen herkese ve her duruma uyum sağlar. Bir diğer en olumlu özelliği de sadık olmasıdır. Boğa burcu erkeğinin en dikkat çekici olumsuz özelliği sevdiği kişileri çok kıskanıyor olmasıdır. Kimi zaman bıktıracak kadar kıskanç ve inatçı olabilirler. Onun düşüncelerini değiştirmek hiç de kolay değildir. Fazla girişken değildir. İlk olarak tembellikleri göze batar. Bildiklerini okurlar. Boğa burcu erkeğinin biraz da sert mizaçları vardır. Genellikle dikkatli derecede Pardon, dikkat çekici derece yakışıklı adamlardır. Dışarıdan fark edilecek denli belirgin bir auraları vardır ve karizmatiktirler. Tarzı olan, gidiklerini kendilerine yakıştıran erkeklerdir boğalar. Bir barda, kafede, bir sosyal ortamda çekici bir adam görüyorsanız onun boğa erkeği olma ihtimali çok yüksektir. Boğa erkeğinin özgüveni oldukça yüksektir ve bunu her yerde gösterir. Kendilerine özgü bir duruş ve ağırlıkları vardır. Bu erkekleri lider karakterlidir, kararlı. Güçlü bir boğa erkeği ile birlikte olmak insanlara kendini güvende hissettirecektir. Genellikle sabırlı, sakin yapıdadır boğa burcu. İyi birer dinleyicidir. ince düşüncelidir boğa burcu erkeği ve birçok ünlü düşünür boğa burcudur. Güzele, sanata, estetiğe düşkündür boğa erkeği. Bu yüzden evliliğinizin güzel olması için elinden geleni yapar. Bundan dolayı da romantiklerdir. Yemek yemeye düşkün olduklarından sık sık romantik akşam yemekleri beraber olduğu kişiyi Bekler arkadaşlar. Birlikte oldukları kadına sadık uzun süreli ilişkilerin adamlarıdır boğalar. Ayrıca evcimendirler ve çok daha iyi aile babası olurlar. burcu erkeği kolay kolay sinirlenmez. Üzerine gidilip zorlanmazsa her daim sakin tavrını korur. Soğukkanlı kararlar verir. Bu nedenle her ne kadar kurallara uygun, düzgün bir hayat yaşamak, onu mutlu etse de kuralları koymak da bir o kadar hoşuna gider. Öfkelendiğini ya da bağırdığını görmek zordur. Kontrollü bir insan olduğu için kendini durdurmayı ya da sinirlenmemeyi iyi becerir. Genellikle çevresiyle iyi ilişkiler kurar. Güvenilir ve dürüst bir insandır. Günlük hayatında güler yüzü, arkadaş canlısıdır. Sıcakkanlı tavrını sürekli korur, yapmacık değildir. Hoş sohbet ve sevecen davranışlarıyla insanları etkiler. Biraz çekingendir ama çok hoşgörülüdür. Burcu erkeği hem hareket ve tavırları hem de fiziksel yapısıyla güçlü bir görüntü çizer. Kuralcı ve disiplinli bir hayat sürmek onun için çok önemlidir. Sınırlarına bağlıdır. Hem zihnini hem bedenini bu sınırlar içinde sağlam tutmak ister. Düşünceleri genellikle katıdır. Değişmeyi sevmez. Her hareketinin ve tavrının kendine has bir ağırlığı vardır. Rutin onun için huzurludur. Sözlerinin arkasında da durur. Karakterinden ödün vermekten hoşlanmaz, dürüstlüğe ve saygıya çok önem verir, mantığı ile hareket eder. Aynı zamanda fiziksel olarak da bir boğa gibi güçlüdür, kolay kolay hasta olmaz, dayanıklıdır. İşi bu, Burcun erkeği için çok önemlidir. Hayatını nasıl düzenli idame ediyorsa işini de o kadar titizdir. Hangi işi seçmiş olursa olsun çok çalışır, sorumlulukların bilincindedir. Belirlediği hedeflerinden vazgeçmez, tüm benliği ile başarmak için durmadan çalışır. Planlı, programlı, geç kalmayı sevmez ve dakiktir. Çalışmaktan kaçmaz, yapılması gereken neyse yapar. Patronların en sevdikleri çalışan olurlar çünkü emirleri harfiyen uygularlar. Genel olarak güzelliği önem verirler. Bu erkeği de bu nedenle hep karizmatik olarak anılır. çünkü o güzelliği sever. Yüksek estetik alkısı sayesinde sanatın birçok dalıyla ilgilenebilir. Evinde ünlü ressamların tabloları, edebi eserler olsun ister, kaliteli müzikler dinler, tercih eder. Güzelliğe para harcamaktan çekinmez, bonkördür, eli açıktır. Bu nedenle bakımlıdır da. Belki çok atletik bir yapısı olmayabilir ama estetik bir görüntü oluşturmak için çaba gösterdiği kesindir. Estetiğe bu kadar önem veren bir insanın kaba olması düşünülemez. Tabii ki boğa burcu erkeği her daim nezaket kuralları içerisinde hareket eder ve hareket etmeye çalışır. Kaba insanlardan Hoşlanmaz. Zarafet hayatlarında olmazsa olmazdır onlar için. Dostluğa ve arkadaşlığa büyük önem verir. Çevresi konusunda çok seçici değildir. Herkesle de kolayca kaynaşabilir, muhabbet edebilir. Dostları konusunda ise aynısı geçerli değildir. Hemen herkese öyle kolayca güvenemez. Ama dostlarına karşı sadık ve saygılıdır. Her daim yanlarında olmaya elinden gelin en iyisini yapmaya çalışır. Güvenilir ve duyarlı bir dosttur. Aşk hayatında ise kafasında belirlediği mükemmel hayat arkadaşını bulana kadar tek eşli kalmamayı tercih eder. Kolay etkilenmez çünkü zaten o ne istediğini gayet ne şekilde bilmektedir. Eğer aradığı insanı bulursa o zaman gerçekten sadık ve inanılmaz bir aşığa dönüşür. Ev hayatına çok önem verir, vaktini evde geçirmekten hoşlanır. Hareketli bir hayata alışık değildir. Aktivitelerle dolu, oradan oraya koşturmak zorunda kalacağı eğlence tarzları ona uygun değildir. Onun yerine evde televizyon karşısında eşi ve çocuklarıyla daha mutlu olur. İşte bu herkeste olmayan bir özelliktir. burcu erkeğini mükemmel hayat arkadaşı yapan en önemli nokta sanırım budur. Çocuklara bayılır. Eğer aşık olup bir hale kurmuşsa çocuklarını sevgiyle büyüteceği ve iyi bir örnek olacağı kesindir. Hem onlarla vakit geçirecek hem de hayatlarının her anında yanında olacaktır. Çünkü baba olmak onlar için hayattaki en saygıdeğer ve önemli şeylerden biridir. Kabul etmek gerekir ki bu ala inatçıdır. Bu burcun erkekleri genellikle kendileriyle inatlaşır. Daha başarılı olmak için inat eder, daha çok para kazanmak için inat eder. Bu gibi inatçılığı onu bazen sabit fikirli olmaya sürükler. Ama biliyoruz ki o fikirleri dahil hiçbir şey değilsin. Pek istemiyor zaten. Ayrıca biraz kıskanç olabildiklerini de unutmayalım. Bu kadar sevgi dolu bir burç neden bu kadar kıskanç olur bilemeyiz. Ama boğaların bu konuda biraz hassas olduğu bilinmelidir. Kendileri gibi sadakatı önem veren ufak tefek bile olsa kıskancık, yaşatmayacak insanları severler. Çünkü hayatlarında hiçbir şeyin değişmesinden hoşlanmayan boğa erkeğinin tabii ki bu konuda da kendi belirlediği sınırları vardır arkadaşlar.